Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız hocam? İyiyim. <gülüyor> Geçmişten maziyle yüzleşiyorum. Allah iyiliğinizi artırsın. Hocam. Amin. Hocam 10 yıldır, koskoca bir 10 yıldır hizmettesiniz. Şu 10 yıl öncesine gidersek bu hizmete girişiniz nasıl oldu? O hizmete giriş anında neler hissettiniz ve sizi bu hizmette olmalıyım dedirten olaylar nasıl gelişti? Neyi mi dedirtti? Yani ben artık bu davadayım. Burada hizmet edeceğim, bu yolda ilerleyeceğim. Şimdi imkan olarak Allah razı olsun hani imkanlı bir ailede büyüdüm. Babamız bize birçok imkanı Allah'ın izniyle önümüze koydu, sundu ve şöyle bir şey oldu. Şimdi insanların yıllarca çalışıp kazanabileceği şeyi sen bir gençken, ergenken ulaştığın zaman bir süre sonra alışıyorsun ve aradığının orada olmadığını çabuk fark ediyorsun. Bu sefer ha birazcık da kafayı çalıştırman gerekiyor ama. Yani bütün zevkleri tatmana gerek yok. Mesela şu an ben iPhone 7 Plus kullanıyorsam, iPhone 7 Plus beni tatmin etmiyorsun. 12 Pro'nun da beni tatmin etmeyeceğini ben bir süre sonra anlarım. Tecrübe ederim o da ayrı bir mesele ama biraz kafa çalışıyorsa, biraz elinin altında imkanlardaki o ülfeti görmüşsen bu sefer duyuyorsun ki yani bunun bir çözümü yok mu? Yani ben tatmin olmuyorum. Dolayısıyla birçok imkanın önüne sunulduğu bir genç düşünün ve artık hayattan lezzet almıyor. Önündeki şeylerden lezzet almıyor. Benim birçok yaşatım şunu yaparsam her şey çok güzel olacak diyebiliyordu. Mesela mühendis olsam hayat çok güzel olacak diyebiliyordu ama benim babam zaten mühendis. Veya işte şu araba, şu ev. E bu sefer hepsinin olup olmadığını gördüğünde onlar gibi kendini kandıramıyorsun. Bu sefer diyorsun ki hayır bunların hiçbirisi değil bana bir şey verin. Bir koz verin. Bu benim yıllardır ruhumda böyle o lezzetlerin arkasındaki o elemler ve sancılar arayış. Bendeki o lezzetteki o o ülfet, aynı tadı vermemek. Hani diyoruz ya, İskender'i en çok seven adam, yani bir hafta üst üste yesen, aynı tadı alamazsın. Dolayısıyla lezzetlerde bir hafta, iki, artık yıllarca yaşa yok diyorsun yani. Şimdi bu senin için bir, la ayırdır hani ne oluyoruz, bunun bir çözümü yok mu sorusu geliyor. Bir. ikinci faktör, ben Bilmiyorum fark ediyorlar biliyorlar mı? ama annemi babamı ben çok seviyorum. Yani özellikle babama ayrı bir şefkatim var. Yani ona bir nevi hayranlığım var. Dolayısıyla şu soru benim kafamda çok çalkalanıyordu. Babam ölürse ben ne yapacağım? Annem ölürse ben ne yaparım? Ruhunda bir gencin veya bir çocuğun ruhundaki bu çarpışmaları düşünün. Kendini de bu soruların içerisinde, bu çarpışmanın içerisinde bir çözüm arayışı olarak dünyemin lezzetlerden bir medet umuyorsun. O da olmuyor. Bu sefer boşlukta kalıyorsun. Yani böyle sıkışıp kalıyorsun kafeste gibi. Şimdi ben mesela şunu hatırlıyorum. 6-7 yaşındayım Herhalde. Annemin mesela bir Eğitir'e gitmiştik. Böyle suya atlayacağım, atacağım kendimi diye bana böyle bir şaka yapmıştı. O şaka yaptı ama benim çocukluk psikolojimde acayip yer etti mesela. Hani aylarca ben onu rüyalarımda gördüm. Annemin öldüğünü gördüm. Annem ölüyorsa babam da vefat edecek. Babamın öldüğünü düşündüm, düşündüm. ve bu sefer bu beni ciddi bir yıprattı. Bir çözüm istedim. Ergenliğe doğru gitti. Bu iş büyüdüm. O hala kafamda, alemimde. Bazı dostlarımdan hani bir nevi kazık yediğimi düşün. Hayatta bir şeyler hep bitiyor. Ve en sevdiklerimin gitmemesinin imkanı yok. Bakıyorum bir çözüm arıyorum. Atıyorum kendimi lezzetlere. O lezzetlerden böyle bir medet umuyorum. Onlar beni böyle uyuşturur gibi oluyor. Ama sonra Üstad Hazretleri'nin o cümlesi zaten beni hizmete çekti. Lezzetlerin arkasındaki elem zehirli bir bal gibidir. Bal alıyorum ama zehrini sancısını çek, çek, çek, çek. Bu sefer hepsi üzerime geldi. Artık yeter de yani. Yeter. Bir çözüm verim bana. Bir çıkış verim. Annemin babamın ayrılığına, gidişine bir çözüm verin. Lezzetlerdeki eleme, tatminsizliğe bir çözüm verim. Bir çıkış verin. Hani ben buraya aman Rabbimi tanımalıyım diye girmedim. Aa cennete gitmeliyim diye de girmedim. Ceh kaçmalıyım diye de girmedim. Ben dünyada dahi kendi alemimde, üstadım da tabirli aslında cehenneme gitmeden burada psikolojik ve ruhi cehennemi yaşadığım için girdim. Ve dedim ki bunun bir çözümü yok mu? Ve elhamdülillah tek çözümün de iman dairesinde olduğunu gördüm. Başka hiçbir çözüm yok. Kimse benim annemle babamla ayrılıma çözüm olamaz. Yani yıllar bak bizi ne noktaya getirmiş. O 10 yıl benim alemimde neler değiştirmiş şuradan bile anlayabilir bence. Babam işte arkadaşlarım korona oluyor diye böyle aradı beni Isparta'dalar onlar. Dedi bak bizimki işte şu korona oldu, bu korona. bize de geliyor korona falan o süreçte. Dedim baba yani bizim seninle ebedi kavuşmamız için ölmemiz lazım. Öldükten sonra bir daha ölmeyeceğiz. Yani benim için seninle bir arada olmak hani olmamak beni korkutuyordu ya şu an benim için bir arada olmanın tek çözümü ölmek. Çünkü cennet ölünce girebiliriz. Sonsuz ancak ölünce kazanırsın. Ölünce dedik ya bir daha ölmezsin. Zaten Osman ameliyat olmuştu. O ameliyatta yani. da onlar yaşamıştı. Kalp mesela düşünsene bir gidiyorum Isparta'ya buradan. Babam kalbinde problem var. Anjiyo olacak mesela. Yatıyor böyle çok sıkıntıda. Ben diyorum ki baba kalk ya iman var. Bir tohumu diriltmek kadar kolay. Allah bizi dirilecek. Vallahi dirilecek bak. Risale-i Nur Kur'an, Rasulullah'ın hayatı ve beyanı bize bu dersi veriyor. Yani benim yıllardır o arayışım o imanmış. Yani ahirete ve Allah'a iman. E tabii ki biz inanıyoruz. Ya ama aleminde bunu yaşamak. Onu bir çözüm çıkış olarak görmek. Şu an benim tek çözümüm iman. Tek çözümüm ahiret. Tek çıkış yolum ölünce başlıyor benim bütün işim. E şimdi bunu almış, babama da gittiğimiz zaman baba bak merak etme öyle değil. E tabi onun da temelleri var. Ne oldu şimdi? Artık sonsuza hazırlanan bir aile olmaya başladık mesela. Bütün problemler kalktı. E tatminsizlik vardı bak lezzetlerin arkasında. Ahilete iman onu da kesti. Dedi ki fıtratına bunu koyan artarak gitmesini, lezzetlerin hazrını, doyasıya yaşamanı kim istiyorsa fıtratına bunu kim koyduysa karşısında o verecek. Dolayısıyla üstad yine haklı çıktı. Ne dedi? Vermek istemese istemek vermez. İçime bu arzuları koyan e vermeyi de istiyor. Susuzluk suyun, açlık yemeğin bu arzular da ebedi bir alemin ispatı yani bile. Şunu ben parantez olarak eklemek istiyorum. Bazen insan buraların, bu hizmetin işte namazların var, oruçların var, takvaya girmen, günlük programlar bir ağırlığı var ve dünyanın suni bir tatlılığı var. İşte makamı, şanı, şöhreti var. Allah şahit trilyonlarca para verseler, günlük bir trilyon para hesabıma yatıracaklar. Bu duavayı, burada aldığım hakikatleri unutacaksın ama bir trilyon da günlük bak Senin deseler vallahi billahi tallahı verme. Çünkü onların, o trilyonların, katrilyonların bana veremeyeceği bir şey var benim elimde şu an çözüm var. Tatminsizliğe ve ebediyete alemle ayrılmamanın bir çözümü var. Bunlar bana bu çözümü veremezler. Hani trilyonlarımız yoktu bizim ama hani küçük. O hazların içinde, o imkanların içinde anlıyordun ki daha ötesi de olsa olmuyor. O yüzden ben kesinlikle kardeşlerim bu noktada aman dünyam ne olur telaşı kazanınca da olmuyor kardeş. Olmayacak yani. Olacağı, olduracağı gitmek lazım. Allah'tan başka da bir çözümü olan varsa buyurun konuşsun. Peki hocam tatminsizliklerden gelen elemlerden ve ailenizle beraber sonsuz mutlu olma arzusu sizi buralara teşvik etti. Bundan sonra ne düşünüyorsunuz böyle hayatınızla ilgili, hizmetle ilgili? Yani bundan sonra kesinlikle bütün herkesin bunu alması lazım. Ben yeryüzünde bir tane insan görmedim, tanımadım ve bilmiyorum ki buna ihtiyacı olmasın. Var mı aramızda ben kazandığım her şeyin gitmesini istiyorum ya kazanın gitsin hepsi? Var mı aramızda bu çocuk doğsun doğdu ama ölsün? Var mı aramızda annem toprakta kurtlar yesin gitsin? Var mı aramızda bunu kabul eden? Hiç kimsenin fıtatı yok ki bunu kabul etsin. Kendinin bu kadar bakım yapıyorsun, kendine uğraşıyorsun, aynaya bakıyorsun vesaire. Var mı böyle öleyim de yok olup gideyim? Bu ateist, deist arkadaşlarla konuşuyoruz. Hikaye bunlar. Bir i̇nsanın fıtatında bu yok. Fıtatında o Ebediyeti istediği için dünyada bu kadar hırsla gayret edip çalışıyoruz. Bugün ölümü düşünmemek bile, hiç aklımıza getirmek istememek bile aslında sonsuz istediğimiz bir delili. O yüzden amacım ne? Tabii ki bizim müşterilerimiz herkes. Dolayısıyla bu hakikatin müşterisi, bütün insanlık. Ya ölümü öldüreceksin, kabri kapatıp tatminsizliğe bir çare bulacaksın ya da susacaksın biz konuşacağız. Yani biz derken haşa haddimiz değil, Kur'an konuşacak yani. Kur'an'ın bu manaları konuşacak. O benim ömrüm insanlara bu çözümü vermekle geçmeli. Daha büyük bir şey görseydim orada olurdum ama. Görmediğim için buradayım. Hocam. Ailenizle beraber inşallah sonsuz mutlu bir cennet yaşarsınız. Sizde de. İnşallah cenazeniz de bu daireden çıkar. Valla ben çok istiyorum. Böyle buralarda ölmek ben çok istiyorum. Çünkü korkuyorum. Bu zaman hani tamam şey yapıyorsun ama nefis hala nefisliğini yapıyor. Günahın da hazdını birazcık tatmışsa gitmek istiyor ama Allah bizi oralara döndürmesin. Ayağımıza sabitmesin. Allah razı olsun hocam. Amin cümlemize. Bütün kardeşlerimize dua etsinler bol bol i̇nşallah. selametle.